Merhabalar sevgili Açık Beyinler. Bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. 2021 güç sezonunda Soru Yorum'un yeni sezonuyla sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Belki fark ediyorsunuz, zaten bizi çılgın takip edenler biliyorlar, neredeyse 3 senedir kesintisiz olarak yapmaya devam ettiğimiz, Anlayacağınız üzere benim en sevdiğim olduğu için de devamlı yapa geldiğimiz bir formatımızı soruyorum. Sizlerden gelen sorulara hani seçerek, biraz böyle eleyerek, çünkü sağlığınız ilginiz çok fazla ama hepsini cevaplayamıyoruz. Böyle kalburüstü olanları bir ele alarak cevap vermeye çalıştık şimdiye kadar. Fakat yine beni takip edenler, işte kitaplarıma biraz bakmış olanlar, benim bir temel konuda muzdarip olduğumu çok bilirler. O da ta benim şu ilk... Sarı Kitap, herhalde Ozan ondan buraya bir tane koyar bilmiyorum. Kimsenin bilemeyeceği şeylerde bir bölüm vardı. Orası celbedirmiş sosyal söz yetimi ya da afazi dediğimiz bir konu başlığını inceliyordu. Alevalat'ta da, da bir defa duyduğum bir terimdi bu. Ve aslında Türkiye'deki iletişim sorunlarımızın, öğrenme problemlerimizin, eğitim arızalarımızın altında yatan temel sebep gibi görünüyordu. Hala da öyle görünüyor. Nedir o? Kullandığımız kelimeler ses olarak birbirine benzese de biz bu kelimelere aynı anlamları vermiyoruz ve çoğu zaman o kelimelerin ne anlama geldiğini bile aslında bilmiyoruz. Soruyoruz da şimdiye kadar yüzlerce soruya cevap vermişizdir. Arşivi tarayıp şöyle bir bak bakabilirsiniz. Gerçekten yaş kuru her türlü mevzuyu burada konuştuk. Ama en basit ve çok sık tekrar edilen o kadar çok kelimemiz varmış ki bu kelimeleri burada daha önce böyle dört başı mamur tarif etmediğimiz gibi İnternet üzerinde de aradığımızda bunlara ilişkin böyle doyurucu, özet hani bu kelimenin kök anlamı budur ve bizim için yaygın olarak şu anlama gelir diye bir tarifname de çok fazla bulamıyoruz. Dolayısıyla hazır biz böyle bir format yaparken yani soru yorum diye bir başlığımız varken bu soruları aslında yani bu kelimelerin anlamları, kullandığımız kavramların altyapıları nereden geliyor gibi soruları hep sormamız gerektiği zihninden hareketle elimizden geldiğince sizler için en temel kavram ve kelimeler üzerinde biraz sohbet etmeye çalışacağız. Bundan önceki sezonlarda benimle beraber olan diğer arkadaşlarım biliyorsunuz Şeyma Burcu ile başlamıştık. Ozan Özgül ara ara misafir olmuştu soruyorum ha. Ve en son Aşina sazı Sezenle beraber sizden gelen soruları derlemiştik. Bu sefer sizden gelen sorularda üzerine en fazla soru sorulan kavramların kendilerine odaklanacağız. Ve biraz onlar üzerine zihin sporu yapacağız. Biliyorsunuz daha önce defa de hem soruyorum da hem televizyon programlarında hem kitaplarımda sıklıkla bir konuyu salık verme ya da önermeye çalıştım. O da neydi? Beynimi geliştirmek için ne yapmalıyım falan diye hep soruluyor ya. Beyni geliştirmenin en iyi yöntemlerinden bir tanesi kelime haznemizi sağlam tutmak, zenginleştirmek ve kullandığımız kelimelerin anlamına derinlemesine nüfuz edebilme çalışması yapmak. Umuyorum, soru yorumun bu 2021 GÜZ sezonunda ele alacağımız kelimelerimiz ve onların arka planda üzerine yapacağımız sohbetler hepimiz için, tabii başta benim için geliştirici olsun, aydınlatıcı olsun ve beyin açıcı olsun. <gülüyor>